Herkese merhaba. Ben Tolga Özbek. Bir hurda uçak düşünün. Köfteci mi olacak? Pizzacı mı olacak? Düğün salonu mu olacak? Hayır. Geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı'nda 23 yıldır kaderini bekleyen Airbus A300 tipi yolcu uçağı Skyart şirketi tarafından özel olarak söküldü. 12 ana parçaya ayrıldı ve 9 büyük tırla son yolculuğuna doğru karadan bir yolculuğa başladı. Yolculuğun ilk etabı Atatürk Havalimanı'ndan Ambarlı Limanı'ydı. Ambarlı'da gemiye yüklendikten sonra A300 bir ülkeye doğru gidecek. Buradaki yeni görevi diyelim bu uçağın eğitim merkezi olarak kullanılması olacak. Peki hizmetten çıkan hurda uçaklar nasıl parçalanıyor? Geri dönüşümü nasıl yapılıyor? Bu uçaklar hangi işlemlerden geçiriliyor? Ve dünyada da nasıl bir pazarı var? Bugünkü bölümümüzde ana konumuz hurda uçaklar. Bir uçak düşünün yolcu uçağı. İmalat hattından çıkıyor. Günümüzde büyük böyle tek koridorlu yolcu uçaklarının fiyatları neredeyse liste satış fiyatları 100 milyon dolardan aşağı değil. Ve bir havayolu tarafından bu uçak satın alınıyor veya kiralanıyor. Uçuş ömrü boyunca belki de milyonlarca yolcu taşıyor. Tonlarca kargo yükünü sırtına veya beli olarak adlandırılan o gövde altına yükleyip bir yerden bir yere götürüyor insanları. Sevenlerine götürüyor, tatillere götürüyor, bazen üzüntüye uçuşlar yapılıyor ama sonuçta her hayatta her canlının da yaşayacağı gibi hizmet ömrü sona eriyor ve uçak Hurda'ya ayrılıyor. Günümüzde ortalama yılda 2000'e yakın yolcu uçağı bölgesel uçaklarla birlikte imal ediliyor ve her yıl yaklaşık 400 ila 500 civarındaki yolcu uçağı emekli oluyor yani sistemden çıkıyor. Bu durumlar özellikle işte salgın şu an içinde bulunduğumuz salgın döneminde veya ekonomik krizde daha da artıyor. Çünkü uçakların emeklilikte yaşa takılma durumları yok, EYT değiller. Özellikle çok daha genç uçaklar talep gelmemesi nedeniyle parçalanmak üzere özel işlemden geçiriliyor. Şimdi öncelikli olarak dediğim gibi uçakların önemli bir kısmı kiralık, büyük Finansal kiralama şirketleri bankalardaki bu paranın dönmesi için bu uçak siparişlerini imalatçılara veriyorlar ve havayolları da genellikle bu imalatçılar üzerinden peşin para sayıp uçağı almaktansa kiralamayı tercih ediyor. Ve bir kriz olduğu zaman havayolu şirketleri hızlıca küçülmeye başlıyor veya kendi sahip olduğu filolarındaki uçakları en durabileceği genellikle kuru havaya sahip özel meydanlara doğru yönlendiriyorlar. Bunlar genellikle çöllerde kuru hava şartlarına sahip meydanlar oluyor ve uçaklar burada tabiri caizse paketleniyor. Dışarıdan herhangi bir işte kumdan, ısıdan, fırtınadan etkilenmeyecek şekilde emniyete alınıyor. Sistemleri korumaya alınıyor ve önündeki o tekrar uçabileceği günleri beklemeye başlıyor. Fakat gün geliyor e bu uçakların bazen pazar şansı olmayabiliyor veya İkinci elde yedek parçaları çok ciddi fiyatlara da çıkmış oluyor. Burada ekonomik bir tercih gerçekleştiriliyor. Ve uçaklar genellikle hurdaya ayrılıp kullanılabilir parçaları tekrar sisteme sokuluyor. Tabii ki bunlar havacılık kuralları dahilinde yapılıyor. Bazen de hurda geri dönüşüm olarak adlandırılan, recycling olarak adlandırılıyor. Bu sisteme dahil ediliyor. İşte günümüzde ben mesela evde bütün o, Kağıt ambalaj parçalarını, metal parçaları, cam parçaları ayırıyorum. Bunları kumbara yatarak daha fazla çevremizi zarar vermeden elimizdeki sistemde dö döngü içerisinde bunları çevirerek e, hayatımızı daha çevreci olarak sürdürmeye çalışıyoruz. Benzer bir durum uçaklar için de geçerli. Uçak diyelim ki parçalanmasına karar verildi. Genellikle uçağın özelliklerine bağlı olarak Öncelikli olarak uçağın kabini boşaltılıyor. Yani koltuklar, işte o bagaj için yukarıda kullanılan özel dolaplar sökülüyor. Bunlar çünkü metal parçalar değil. Uçak üzerindeki en büyük para da daha doğrusu hurda açıdan konuştuğumuz zaman metal parçalarda. Bu işte koltuktur, tekstil ağırlıklı halıdır, perdeler, işte mutfak parçaları. Bunlar söküldükten sonra uçağın gövdesi tertemiz hale getiriliyor içi özellikle. Ve arkasından da parçalama işlemi başlatılıyor. Burada e, bazı parçalar duruma göre tabii ki o meydanın özelliklerine doğru, göre kesiliyor veya büyük o parçalayıcı graderlerin üzerine konmuş o kepçeler devreye giriyor ve patakütü tabiri caizse uçağın üzerine dalıyor. Kuyruğunu, kanadını, büyük parçaları bu Aletlerin yardımlarıyla alınan güvenlik önlemleriyle birlikte parçalama işlemi gerçekleştiriliyor. Sonrasındaki adım bu parçaların metallerin ayrıştırılması. Uçak gövdesinde ağırlıklı olarak alüminyum kullanılıyor ama başta motorda olmak üzere titanyum gibi çok değerli bazı metaller var. Bunlar uzman kişiler tarafından ayrılıyor ve sonra tekrar geri dönüşüm için işte titanyumsa alüminyumsa bunlar eritilerek... Farklı farklı alanlarda kullanılmaya çalışılıyor. Aynı zamanda son yıllarda hızlı artan kompozit uçaklar var. Bu kompozit uçaklar içinde geri dönüşüm programları yapılıyor ve geri dönüşte de mesela en çok üretilen şey çok ilginç kompozit malzemenin geri dönüşümüyle bisiklet gövdesi bütün o ana yapısı kompozit olan hafif olan yeni nesil bisikletlerde. Bu uçaklardaki kompozitlerin geri dönüşümüyle tekrar yeni bir hayat bulmaya başlıyor. Burada da enteresan bir iş olduğunu belirtmemde fayda var. Peki bazı parçalar ise kullanılabilir durumda. İşte o parçalar söküldükten sonra işlemden geçiriliyor. Uzman teknisyenler buna karar veriliyor. İşte tamir edilebilir. Tekrar sertifika veri verilebilir. Havacılık otoritelerinden alınan özel izinlerle ve işlemler sonrasında bunlar ikinci el malzeme olarak. Onaylı bir şekilde bakım kuruluşlarına veya hava yolu şirketlerine satılıyor. Yani elde kullanılabilir parçalar da müşteri buluyor. Zaten bir hurda uçak üzerindeki en pahalı parça motor. Genellikle hurdaları gördüğünüz zaman motorları sökülmüştür. Çünkü geriye kalan gerçekten geri dönüştürülecek bir metalden ibarettir genellikle. Ama motorlar her zaman para eder ve motorlarda da kullanılabilecek parçalar ön plana doğru çıkmakta. Peki işte bazen de görüyorsunuz bazı uçaklar dalış turizmine hizmet veriyor. Yani o gövdeler değerlendiriliyor. Ee, Türkiye'de halkımız uçağa çok meraklı. Bir bakıyorsunuz Türkiye'nin çok farklı yerlerinde emekli olmuş özellikle de geniş gövdeli yolcu uçakları. Bir bakıyorsunuz köfteci oluyor. Bir bakıyorsunuz düğün salonu oluyor. Hatta arasında kütüphane olarak kullanılan uçaklar da var. Sonuçta bu uçaklar alındığı zaman Yere emniyetinin düzgün bir şekilde yapılması, gerekli izolasyonun sağlanması, bazen de işte üzerine modifikasyon yapmak yani işte elektrik hattı çekmek, onu yapmak, bunu yapmak güç olabiliyor. Hatırlayacaksınız Konya'da daha önceden bir uçak restoran haline getirilmişti ama ne yazık ki çıkan yangında gövde çok ciddi bir hasar almıştı. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Şimdi tekrar başa doğru dönersek Skyart şirketi Atatürk Havalimanı'nda 23 yıldır kaderini bekleyen diyelim, Bosforus Airways'e ait Airbus A300 tipi geniş gövdeli yolcu uçağını satın aldı. E, Skyart'ın kuruluş günlerine e, tanıklık etmiş bir insan olarak enteresan bir yola doğru ilerledi. İlk e, yoluna Türk Hava Yolları'nın e, emekli edip sattığı koltukları alarak başladı. Sonrasında bu tür malzemeleri... Özel insanların evinde, ofisinde kullanabilecekleri birer mobilya haline getirmeye başladı. Şu anda bizim stüdyomuz bakımda ama benim o çekimlerde kullandığım fırlatma koltuğum e, aynı zamanda Skyart şirketi tarafından yapılmış. Benim için üretilmiş çok çok güzel bir parça. Bunu da belirtmemde fayda var. Sonrasında Skyart uçak gövdelerini alarak mock-up olarak adlandırılan kabin kesitleri haline getirmeye başladı. Bunları ağırlıklı olarak havayolu şirketleri eğitim amaçlı talep ediyorlar. Normalde bir uçak kesilinde kabinde ne varsa işte mutfağa, yolcu koltukları, sistemleri faal hale getiriliyor. Bunlarla ilgili eğitim ekipmanları, eğitim yazılımları, eğitim görselleri Skyart tarafından bunun içine konuluyor ve Skyart bugün işte Meksika'dan Tayvan'a, Kazakistan'dan Güney Afrika'ya kadar 30'a yakın ülkeye de bu sistemleri ihraç etmiş bir şirket. Bu Airbus A300'de önümüzdeki günlerde açıklanmıyor anlaşmalar, gizlilik anlaşmaları nedeniyle önümüzdeki günlerde gideceği ülkede bir yolu uçakları için kurulacak eğitim merkezine ev sahipliği yapılacak. Burada tabi geniş kövdeli bir yolcu uçağından dolayı Skyart bu A300'ü alarak orada geliştirdiği projeyle modifikasyonu yapılacak. Skyart bunu yaparken tabi... İçine bazen kabin memurlarının eğitimleri için de bir ekipman koyuyor veya gümrük görevlilerinin eğitimleri için örneğin bir koltukta bir uyuşturucu benzeri onu simüle eden bir sistem konuyor. Eğitim sırasında ekiplerin bulması isteniyor veya güvenlik görevlilerinin işte uçak baskınlarında izleyeceği yollar gibi çok çok farklı görevler için bu uçakları modifiye ediyor ve Türkiye'de de o uçakları bu malzemeyi geri dönüştürüp, değerlendirip, ihraç edip bir değer oluşturan çok çok önemli bir şirket Skyart. Bugün gerçekten dünyaya imalat yapan bir şirket haline gelmiş. Ben de onlarla gurur duyuyorum. Uçak ile ilgili yapılan işlemlerle ilgili de ilginç bilgileri ben sizlerle paylaşmak istiyorum. Genellikle tek koridorlu işte Boeing 737, Airbus A320 serisi uçaklar ortalama. 20 ila 25 yıl görev yapıyorlar. Geniş gövdede biraz daha ömür uzun, 30 yıla kadar çıkabiliyor ama e, çeşitli krizler, yaklaşımlar, mesela uçağın modasının geçmesi veya bakım maliyetlerinin çok büyük olması bazen bu emeklilik yaşının çok çok çok geriye çekilmesine neden olabiliyor. İşte size bu uçak kurdalarıyla ilgili ilginç bilgiler. Tek koridorlu uçaklar 30 günde ortalama söküm işlemi tamamlanıyor. Geniş gövdeli yani çift koridorlu uçaklarda bu süre 45 güne kadar çıkıyor. Uçak parçalandığı zaman ortalama 700 ila 1000 arasındaki parça tekrar kullanılabilecek niteliklere sahip oluyor. Bunlar özel işlemden sonra ikinci el pazarına veriliyor. Uçak yaşlarına baktığımız zaman örneğin Air Canada 30 yaşında filosuna kattığı ilk A320'yi geçtiğimiz aylarda söküme yolladı. Ama sökülen uçaklardan biri de sadece... 2 yaşında bir Airbus A318'di. A318 Airbus serisi içerisinde A320 ailesinin en küçük üyesiydi ama çok fazla müşteri çıkmadığı için bu program kısa bir süre hayat bulabildi sonra durduruldu. A318 uçağının parçaları sökülerek mevcut A319, 320, 321 gibi uçaklarda kullanılmak üzere parçalandı. Yapılan araştırmalara göre uçaklardaki kompozitlerin geri dönüşüm oranları metallere göre çok zor ama bu konuyla ilgili yeni yeni teknikler geliştiriliyor. Özellikle karbon malzemenin kullanımı giderek artıyor. Bir uçak geri dönüşüme gittiği zaman ortalama %90'ı tekrar dönüştürülüyor ve farklı farklı alanlarda tekrar hayat bulabiliyor. Hedef önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu oranın %90'dan %98'e çıkartılması. Evet her şeyi hayata döndürmek daha çevreci davranmak çok önemli. Bu duruma havacılıkta da büyük önem veriyorlar. Ve uçaklar yavaş yavaş hizmetten çıktıkça işte %90 oranında geri dönüşüm içerisinde parçalar tekrar değerlendirilebiliyor. Hedef bunu %98'e kadar çıkarmak. Örneğin geçtiğimiz gün Airbus ilginç bir adım attı ve Çin'de bir geri dönüşüm merkezi kurdu. Çin'de aynı zamanda basın bir imalat hatı da var ama Çin pazarı tabi çok büyük. Dünyanın en büyük pazarlarından biri. Çok sayıda uçak satılıyor. Hedef bu merkezle daha çevirici olarak dönüşümü sağlamak. Aynı zamanda da bu merkez bir uçak park alanına sahip büyük bir meydan. Bu merkezde de çok sayıda uçak kriz dönemlerinde özellikle buraya gönderilerek tekrar uçacağı günler için... O günleri bekleyecek ve tabii ki bu arada da uçağa ciddi çok gelişmiş bakım işlemleri gerçekleştiriliyor ki o uçağı o tozun toprağın ortasına bırakmamak ihtiyaç duyulduğu zaman tekrar harekete geçirip en kısa sürede uçurmak gerekiyor. Bugünkü konumuz hurda uçaklarda. Umarım keyif aldınız. Detaylı havacılık ve savunma haberlerimiz togözbek.com sitemizde bizleri sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Telegram kanalı sizlerin ilgisini bekliyor. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. <Gülüyor>